Selam Başak arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? iyi misiniz sevgili Başaklar? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için Ekim ayında benim Başak arkadaşlarımı neler bekliyor? Önce kahve, ardından da birkaç tane tarot açacağım sizler için. Yüklemelerde sıkıntı yaşadığım için daha fazla uzatmak istemiyorum canlar. Sevgili Başak arkadaşlarımı neler bekliyor derken küçük çaplı da olsa bir karışıklık var ama nazara atmışız canlar. Şu parçalara bir bakalım. Benim sevgili Başak arkadaşlarımı neler bekliyor? Ne varsa tabağa bırakmışsınız canlar. Hadi bakalım. Hmm, evet sevgili başaklar. Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Hmm, çok güzel. Harika. Güzel çıkmış. Ferah ferah çıkmışsınız canlar. Şöyle bir alalım önce damlalarını. Evet başak arkadaşlarım. Çok güzel dua ediyorsunuz güzel bak bakın şöyle say e, saymayayım ben şimdi bunları bayağı bir 15-20 kişi görülüyor %20'niz diyeyim ben size şimdi tek tek sayarsak değmez bir 20 kişi diyelim sevgili başak arkadaşlarım 100 insanın 20'sinin Ekim ayı içinde duası kabul olmuş dileği kabul olmuş sevgili arkadaşlarım adağınız vardır adağınız kabul olmuştur biraz azınlık çıkmış ama Olsun canım. Belki o kişi sizsiniz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi canlar? Bayağı bir 20 kişi falan var yani. Bayağı bir namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. O kadar tepeniz, üstünüz tertemiz çıkmış. Küçük küçük de koyunlar çıkmış hemen önünüzde. Bu belli ki bir duanız, bir dileğiniz, bir adanız var. Hiç fark etmiyor. Herkes de adak adamıyor. Bir şeyleriniz kabul olmuş canlar. Tertemiz özellikle de şunu söyleyeyim. Cinsiyet tamamen yani nasıl diyeyim böyle %80 bayan çıkmış. Sevgili Başak bayanları çok güzel. Allah bir an önce sizi o dileklerinize, dualarınıza kavuştursun. Zaten kabul olmuş yani merak etmeyin. %20'si harika çıkmış. Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Adında M harfi olan arkadaşlarım. Güzel yere doğru gidiyorsunuz. Sevgili başak arkadaşlarım ama şöyle bir şey var bu adında m harfi olan arkadaşlarım nasıl güzel yere doğru gideceksiniz bakın güzel yere doğru gidiyorsunuz evren bir yerde bize uyarı veriyor güzel yere doğru nasıl gidiyorsunuz sizin m harfiniz yine böyle hafiften bir yan dönmüş olumlu düşün diyor olumlu kötü şeyler düşünüyorsun diyor yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum sevgili başak arkadaşlarım bay ya da bayansanız soyadınızda değil adınızda m harfi var Olumsuz düşünceleriniz var ters düşünüyorsunuz hani kötü düşünüyorsunuz demeyeyim de olumsuz hep olumsuz düşünceleri sahipsiniz özellikle şu birkaç aydır çok ağırlık vermişsiniz buna bundan dolayı da böyle bir harfiniz resmen yan dönmüş oysa ki yolunuz açık ya yolunuz açık bazı yerlerde de çok yalan söylenilmiş sizlere bu yalanlara istinaden tamamen içiniz kararmış durumda böyle bir şey yok onlar yalan yalan size kim ne söylediyse adında m harfi olan bir de e harfi olan arkadaşlarım yalan var lütfen lütfen ya üstünüz açık tertemiz ters düşünmeyin olumsuz düşünmeyin karşınızdakiler süper yalancı kandırmışlar sizi yapmayın bunu ya iş hayatını süper çıkmış sevgili başak arkadaşlarım evlilik durumunuzda harika çıkmış şöyle söyleyeyim yüzde yetmiş evliler mükemmel çıkmış sevgili başak arkadaşlarım ekim ayı içerisinde oo, harika çıkmış böyle sanki yüzde yetmiş başak arkadaşlarım evli olan çiftler için söylüyorum sanki böyle tekrar birbirinize aşık mı oldunuz ne yaptınız birbirinize Cazibesi altında mısınız? Böyle bir sevgi bolluğu. yetmiş diyorum bakın. Çok güzel. Harika çıkmış canlar. Küslerinizde ise 3 küsün biri barışıyor. ikisi barışmıyor. biraz da, da böyle bazı arkadaşlarımda inat çıkmış. Küçük küçük balıklar. Küçük küçük kuşlarınız var. İş başvurusu mu yaptınız? Bunun haberi gelebilir. Küçük çaplama. Adında F harfi olan arkadaşım. Sen de ters düşünüyorsun. F harfin düştü düşecek aşağıya lütfen tertemiz bakın tertemiz. Temizliğin içerisinde biraz çevren karışık senin. Biraz aile hayatında karışıklık var. Evet. Ya da bu iş hayatınız da olabilir. Çevren bayağı bir kalabalık. Evet, sıkıntılar içindesin. Adında F harfi olan arkadaşım, L harfi olan arkadaşım sizler biraz böyle ters düşüncelerden dolayı tepe taklak olmuş harfleriniz. Yapmayın bunu. 2 4 6 6 kişi bakın 6 kişi yapıyor sizin bu hala 6 kişi getiriyor saydım yani 2 4 6 6 kişi olumsuz tavırlarıyla olumsuz sözleriyle gel git kolu komşu akraba çevre iş arkadaşlarınız bunu sizler biliyorsunuz canlar o kadar olumsuz yaklaşmışlar ki size bu 6 kişi adında F harfi L harfi olan arkadaşlarım tamamen Tepe taklak yapmışlar. Sizi bunu yapmayın. Kaldır kafayı kaldır. Yan tarafa açık duruyor. Kaldır kafayı. Allah'tan umut kesilir mi? Onlar kim oluyor? Onlar kim oluyor arkadaşım? Böyle bir şey yok. İnanmayacaksın ya o insanların sözlerine. Onlar ne düşünürse düşünsün. Yalan dolan bitti. Böyle bir şey yok. Küçük küçük de atlarınız çıkmış sizin. Sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Başak Burcu arkadaşlarım. Güzel çıkmış. Sağlığınız da harika. Öyle kötü... Ağır bir durum yok. Ekim ayı içerisinde sizler için yalnız şöyle bir şey var. Ekim ayı içinde bay bayan hepinize söylüyorum. Lütfen maddiyatınıza iyi bakın canlar. Bütçenize aylıkçı olabilirsiniz. Çalışıyor olabilirsiniz. Hani zengin olmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Canlar yanlış anlamayın. Aslında ben genel konuşuyorum bakın. Lütfen bütçenize dikkat edin. Üzmek gibi olmasın baya baya bir sarsıntı bir yıkım bütçede sizi bekliyor aylık bütçenizde bakın ya borcu altına gireceksiniz ya da alışverişinizi mi abartacaksınız ne yapacaksanız sakın sakın baya bir maddi olarak sizi biraz bir sıkıntı bekliyor benden size söylemesi sevgili başak arkadaşlarım lütfen dikkatli olalım harcamalarımıza aylıkçı olan arkadaşlarım için söylüyorum. Dikkatli, akıllı, mantıklı hareket ettiğimiz an hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır canlarım benim. Evet şöyle bir bakalım. Güzel küslerde barış var sizlerde. Güzel, harika adında iyi harfi olanlar. Güzel düşünmeye başlamışsınız. Siz güzel düşündükçe de baya baya yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyorsunuz. Kutlamalar çıkmış, nişanlarınız baya bir bol çıkmış sizin. Sizin nişanlarınız baya bir bol çıkmış güzel hoş doğum günü kutlamaları tamam tekrar nişanlar tekrar barışlar tekrar yeni yeni tanışmalar var da sevgili başak kardeşlerim şimdi affınıza sığınarak efendim bir taraftan da yüzüm kaşınıyor affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim başak arkadaşlarım nişanlı olan başak arkadaşlarıma söyleyeceğim bunu cinsiyet vermiyorum çıkmış aslında cinsiyeti de vermeyeyim ben şimdi cinsiyet Nişanlısınız değil mi sevgili Başak arkadaşlarım? Nişanlısınız evet. Atıyorum 5 nişanlının 2 tanesi hiç memnun değil. Üzülerek bunu size söylemek durumundayım. Sevgili Başak kardeşim nişanlınız sizden memnun değil. Sizi değiştirmek istiyor. Aklında başka biri var. Bakın siz buradasınız. Nişanlınız burada. O insanı da ispiyonlamış oluyorum. Gördüm söylemek durumundayım. Şimdi siz burası, buradasınız başak olarak nişanlı burada nasıl diyeyim böyle onun hemen yanında değil de örneğin biraz bir miktar uzağında biri var ona kafa takmış içten içe o insanı düşünüyor sizden memnun değil sizi değiştirmek isteyecek yüzlüğü atmak isteyecek nişanlınız baysınız ya da bayansanız canlar tamam bazıları 5 kişiden ikisi hiç memnun değil sizden hafınızda sığınıyorum. Ben ne işi yok. Bana sakın kızmıyorsunuz. Tamam? Maddiyatınıza dikkat edin. Bu ay içerisinde evlilere iyi gördüm. Sadece 4 evliden bir tanesinin arasına şeytan girmiş. Diğer 3'ü tamam güzel, harika görünüyor canlar. Benden size söylemesi. Biraz küçük çaplı tartışmaları falan çıkmış ama bunlar hayatında herkesin hayatında olan şeyler. Fazla da kurcalamıyoruz. Güzel güzel haberleriniz var. Küçük çaplı da olsa hakkınız neyse sizlere gelecek güzel haberler alacaksınız yeni yeni kısmetler tanışmalar efendim sizleri bekliyor hiç merak etmeyin sağlıkta iyi kötü değil enerjiniz de yerinde olacak derken şöyle peçetemi de alayım sadece burada fincanda benim gördüğüm nişanlınızı bilin bunu öğrenin bir de maddiyata çok dikkat edin canlar aylık bütçenize dikkat edin Affınıza sığınıyorum sizin baya bir yıkım bekliyor benden söylemesi aman aman aman bütçeyi aşmıyorsunuz söyleyeyim yani gereksiz harcamalar yapmayın gereksiz borçlar bir şeyler yolunuza çıkacak aman aman baya baya bir yıkım sizi bekliyor maddiyat olarak haberiniz olsun aylıkçılar sizlere söylüyorum evet sevgili arkadaşlarım güzel insanlar şöyle bir bakalım Hmm, evet burada da aynı şekliyle çıkmışsınız canlar ne kadar duacı ne kadar duacısınız çok güzel harika harika çok güzel dua ediyorsunuz bakın buralarda dua ederek bir şekilde murada doğru gideceksiniz edin dua edin Allah'a sığının sevgili Başak arkadaşlarım kötü düşünmeyin olumsuz düşünmeyin olumsuz düşünen Başak Burcu arkadaşlarım var zaten ben artık bundan sonra her ay sizlere Aylık mesaj vereceğim. Evren ne mesaj veriyor? Ekim ayı içinde Başak Burçları'na evren ne mesaj veriyor? Neyi yapacaksınız? Neyi yapmayacaksınız? Söyleyeceğim size şimdi. Çok güzel bakın. Yine 3 parçadan biri sıkıntılı, ikisi ferah şekilde çıkmış durumda bakın. Sevgili arkadaşlarım sizler de böyle tertemiz yere doğru gideceksiniz. Bazı Başak arkadaşlarım yine söylüyorum canlar yaprak döküyorsunuz sıkıntının altında bakın resmen çıkmış. Şu sıkıntıyı görüyorsunuz değil mi? Kara basan gibi üstünüzde yapraklarınızda görün altında. Bir insanın yüzünden nasıl damla damla terler akar işte o şekil. Oysaki böyle değil. Az önce ben ne söyledim canlar? Yapmayın aman Allah'ım. Şimdi sevgili Başak arkadaşım, bayan bayan kardeşim Allah aşkına tekvandocu musun? Karateci misin? Bu nedir? Kimi dürüyorsun? Bak tekme atıyorsun. Birilerine tekme atıyorsun burada. Sanırım ya boşanıyorsun eski eşine veya boşanmakta olduğun eşine tekme atıyorsun. Çünkü yanında çocuk da var. Ya da yanlış anlama affına sığınıyorum. Sevgiline tekme atıyorsun. Hemen yanınızda çocuk da var. Baya bir, bir Ekim ayı içinde Boşanmalarda sıkıntılar meydana gelebilir. Ki öyle görülüyor canlar. Sevgilinin yanında çocuğun ne işi var? Öyle diyelim. Maya bir küçük çaplı bir tartışmalar böyle bir mahkeme önlerinde karşılıklı çekişmeler resmen çıkmış. Aman Allah'ım yapmayın. Bunlara gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten olay Mahkemeye aksetmiş daha kavgaya gürültüye ne gerek var kader neyse o ayrılırsanız olur biter yapacak bir şey yok canlar bayağı bir kavga çıkmış burada başak bayanı karşı tarafa saldırıyor yapmayın buna hiç gerek yok gelelim diğer başak arkadaşlarıma resmen yaprak döküyorsunuz canlar olumsuz düşünmeyin lütfen olumsuz düşünen arkadaşlarım var ah benim başakçıklarım üzülerek ben size bir şey söylemek istiyorum canlar bazı başak arkadaşlarıma söyleyeceğim bunu. Yanlış lütfen algılamayın. Affınıza sığınıyorum. Bay bayan hepinize söyleyeceğim genel olarak. Bazı başak arkadaşlarım benim, güzel insanlar, siz doğruyu bulduğunuzu zannediyorsunuz ama ah benim güzel kardeşim, o maskenin ardında dünyaya neden geldiği dahi bulunamamış bilimciler tarafından Öylesine bir yaratık var. Ah benim güzel kardeşim. Sen doğruyu buldum zannediyorsun ama eğrinin kralıyla karşıyasın. Zerre haberin yok. Ne diyeyim? Allah göstersin gerçeği. Bak yaprak döküyorsun. Onun iyi bir insan olduğunu zannederek yaprak döküyorsun. Oysa o bir katil. Haberin yok. Efendim burada sizlere verilen mesaj... Üzülerek yine söylüyorum sevgili başakçıklarım, ne olur bana kızmayın. <gülüyor> tamam mı canlar? <gülüyor> Affınıza sığınıyorum canlar. Dediğim gibi burada küçük çaplı bazı bozuk vaziyetler çıkmış. Evren size diyor ki mesaj olarak canlarım bu kısımlarına zaten girmeyeceğim. Başaklar diyor. Ekim ayı içerisinde ekimi mekimi yok bunun Aslında işin gerçeğinde ömür boyu bunu yapmak lazım da neyse ay, aylık bu bakımımız bizim. Ekim ayı içinde Evren size şu mesajı veriyor sevgili başaklar sakın yalan dolan yapma diyor yanlış anlamayın bakın ben size yalancı demiyorum yalan dolan yapma mutlu bir aşk yaşamak istiyorsan mutlu bir mutluluk gelecek istiyorsan mutlu bir birliktelik istiyorsan ebedi duyum istiyorsan sakın yalanla dolanla karşındaki kişiye yaklaşma ne kadar harbi, ne kadar dürüst yaklaşırsan o kadar ebedi mutluluk seni bekliyor diyor. Lütfen kızmayın bana. Ekim ayı içerisinde sakın başında sıkışsa yalana başvurma uyarısı geliyor sizlere. Sevgili Başak arkadaşlarım benden Şengül'den size söylemesi onun dışında harika çıktı güzel süpersiniz benden söylemesi diyorum sizlere sevgili başak arkadaşlarım güzel insanlar en azından sağlığınız her evet buyurun yalanla dolanla karşınızdaki kişiye yaklaşırsanız olacağı budur diyor buyurun ben daha ne diyeyim uyarı sakın ebedi doyum ebedi mutluluk istiyorsan sakın yalana başvurma diyor Sevgili Başak arkadaşıma güzel sana tamam hadi bakalım kızmayın Şengül'e. Evren ne söylüyorsa ben de size onu söylüyorum. Evet şimdi birer tane sürprizli gelecek iş hayatında. Aşk hayatını görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? İşte bu muazzam çıktı. Sadece yalan yok. Yalan olduğu an bu olursun diyor Evren benim başak kardeşime ben size örnek olsun diye bunu buraya bıraktım iş hayatınız akıllı olursan fazla gereksiz harcamalar yapmazsan sürprizli gelecek seni bekliyor diyor çünkü burada lütfen aylık bütçenize dikkat edin baya bir kötü çıkmış canlar benden size söylemesi harcamaya dikkat Aşk hayatınızda kadersel aşklarla karşılaşacaksınız. İmparator en kral karttır benden size söylemesi. Kaderinizdeki kişilerle rastlaşacaksınız. Veya evlisiniz, evet kaderinizdeki kişi, nişanlısınız kaderinizdeki kişi vesaire Veya bekarsınız, partneriniz yok. Kaderinizdeki kişiyle rastlaşacaksın. Sakın ona yalanla yaklaşma olacağı budur diyor bakın sakın ona yalanla yaklaşma o zaten doğru insan o insan doğru insan onu kaybetme ona yalanla yaklaşma doğruya doğruyla yaklaşırsan imparatoru şeyi imparator gibi yaşarsın diyor ama yalanla yaklaşırsan işte böyle kaybetmenin sonucu gözyaşı dökersin diyor kızmayın ne olur bana kızmayın sürpriz ben size dedim az önce sağlık süper çıkmış canlar hani en azından kötü şeyler yok bakın aman Allah'ım sürprizli haberler alacaksınız bir yerde de kartımız şunu söylüyor aman başak burçları sakın sağlığın affı yok sağlığınıza karşı cimri olmayın sağlığına bak diyor beden sağlığı her şeyden daha önemli diyor tamam sürprizli haberler de alacaksınız lütfen bedenimize cimrilik yapmıyoruz rahatsızlığımız her neyse bir an önce doktorumuza başvurup Çaresini buluyoruz. Mükemmel çıktı. Tamam. Hadi bakalım sevgili Başak arkadaşlarım. Evet unutmadan buyurun bunlar olduğu takdirde yolun açık diyor. Yolun açık gidin gidebildiğiniz kadar. Hadi bakalım sevgili Başaklar. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçarcasına. Daha ne olsun ah benim başakcıklarım.